Diğer bir sorumuz, psikiyatrik tedavi yalnızca ilaçlarla mı olur? Terapi ve ilaç tedavisinin etkinlik oranı birbirine kıyasla nasıldır? Çok güzel bir soru. Psikiyatrik tedaviler hiç şüphesiz sadece ilaçla olmaz. Ama ilaçlar psikiyatrik tedavi için çok merkezi bir role sahiptir. Bununla birlikte psikoterapiler de günlük psikiyatri uygulamamız açısından çok ciddi katkılar sağlayan tedavilerdir. Söz gelimi depresyon tedavisi söz konusu olduğunda, bilişsel davranışçı psikoterapi ve kişiler arası ilişkiler psikoterapisi çok önemli tedavilerdir. Dün itibariyle gelen bir hastamı söyleyeyim. İlaçla tedaviye başlamışız yaklaşık bir yıl önce ve iki seans görüştükten sonra ilaç tedavisinde Psikoterapi eklemeye karar vermişiz kişiler arası ilişkiler psikoterapisi ve e, 4 seans kişiler arası ilişkiler psikoterapisi yaptıktan sonra depresyonda mükemmel bir netice temin edilmiş. İlaçların da katkısı vardı ama mesela son 2 aydır hasta ilaçları bırakmış ve tamamen kişiler arası ilişkiler psikoterapisinin de tesiriyle ila, e, tedaviyi de kesecek kadar iyileştiğini gördük ve dün itibariyle Conclusion, yani kararlaştırma dediğimiz tedavi safhasına geçtik yani a, a, ani bir sonu, e, sorun ortaya çıkmadıkça ciddi bir şekilde depresyon tetiklenmedikçe e, o hastayla yeniden görüşmeyeceğiz kendisi arzu ederse yeniden acil vesaire durumlarda bir görüşme planlayarak bizimle görüşecek oysa çok ağır bir depresyonu vardı tedaviye asla inanmıyordu ilaçların veya psikoterapinin kendisine etki edeceğini düşünmüyordu Önce ilaçla başlayan ve iyi gitmekte olan süreci daha sonra psikoterapiyle sürdürdük ve psikotera e, ilacı da e, kestiği halde son iki aydır bu bir yıl içerisinde hasta gayet iyi seyretti. Nitekim dün itibariyle de psikoterapisini de sona erdirmiş olduk. İnsan biyopsikososyal, kültürel, manevi bir bağlamda yaşayan ve var olan bir bireydir, varlıktır, canlıdır. Dolayısıyla... Tedavinin unsurları da bunları içerir. Yani biyolojik olarak vücuduna etki eden ilaçlar ve diğer biyolojik yöntemler, yani TMS cihazı gibi, yani elektrokonvulsif tedavi gibi, yani uyku uyanıklık düzenlenmesi gibi, yani spor gibi, yani yer yer gıdalar gibi düzenlemelerle bu biyolojik sisteme müdahale ederiz. Bunun yanında e, tablonun gerektirdiği e, psikiyatrik Psikolojik tedbirleri de, psikoterapi tedbirlerini de uygulayabiliriz. Mesela kaygı bozukluklarında daha çok bilissel e, davranışçı teknikleri uygularız. E, mesela obsesif kompulsif bozuklukta da böyledir. Diyelim kişi temizlik takıntıları vesaire nedeniyle belli yerlere dokunamamaktadır, belli işleri yapamamaktadır veya çok vakit harcamaktadır. Üzerine gitme tedavisiyle, bilissel davranışçı tekniklerle bunlarla baş etmek mümkün olur. Bunun yanında... Kişinin mesela annesinin vefatından sonra ortaya çıkan ağır bir depresyonunun yıllar içinde sürmeye devam ettiğini görürüz. Ve buna kişiler arası ilişkiler psikoterapisinin yas yaklaşımıyla yaklaştığımızda o yasın çözümlemesi yapıldığında, tedavisi yapıldığında hastanın depresyonunu da e, yenmiş oluruz. Mesela o dün tedavisini sonlandırdığımız hasta için... Babaannesinin ölümü, onun için anne kadar önemli olan babaannesinin ölümü ve ona karşı duyduğu derin bağlılık ve oradan o ölümden kaynaklanan yas reaksiyonu tedavi için çok önemli unsurlardan birisiydi. Ve biz onu kişiler arası ilişkiler psikoterapisinin çok önemli bir problem alanı olarak gördüğümüz yası tedavi ettiğimizde hastanın da depresyonu çok ciddi oranda düzelmişti. Yine gündelik yaşamdaki... Çatışmalar yani eşimizle, işyerimizdeki meslektaşlarımızla e, rol değişimleri yani görevimizdeki değişiklikler mesela diyelim KHK'lar yoluyla Türkiye'de 140 bin insanın bir anda işsiz kalması, 515 bin insanın bir anda pasaportsuz kalması, e, birçok sivilin bu anlamda terörist vesaire olarak etiketlenmesi hayatımızdaki ciddi rol değişimlerinden. ...ve belki de yas reaksiyonlarından birisidir. Buralara da kişiler arası terapinin müdahalesiyle müdahale ettiğimizde... ...ciddi olumlu sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Bu çerçevede bize gelen soru neydi? Psikiyatrik tedavi yalnızca ilaçlarla mı olur? Cevap veriyoruz. Hayır. Yanında psikoterapilerin de gerektiği çoğu zaman olur... Sorunun ikinci kısmı, terapi ve ilaç tedavisinin etkinlik oranı birbirine kıyasla nasıldır? E, bu ilaç ve tedavi, diğer psikoterapileri birbiriyle karşılaştıran veya diğer e, biyolojik tedavileri birbiriyle karşılaştıran çok sayıda çalışma yok. Ama yapılan çalışmalar, mesela hafif düzeydeki depresyonun e, depresyonu ilaçla tedavi etmekle, psikoterapi ile tedavi etmek arasında... Fark olmadığını gösteriyor. Orta ve ağır şiddetli depresyonlara geçtiğimizde psikoterapi daha geriye düşüyor, ilaç önem kazanıyor. Hatta şiddetli depresyonlarda psikoterapinin uygulanmasının bir faydası olmayacağı yönünde de görüşler var.